Merhaba arkadaşlar, IS eğrisini ayrıntılı şekilde inceledik. Şimdi kısa bir tekrar yapalım. IS eğrisi, real faiz oranıyla gayri-safi yurt içi hasıla arasındaki ilişkiyi gösteriyordu bize. Şimdi bunu Y olarak yazayım, real-gayri-safi yurt içi hasıla. Bu ilişkiyi iki şekilde yorumlamıştık, bunlardan ilkinde real faiz oranı yatırımı o da real-gayri-safi yurt içi hasılayı etkiliyordu. Daha doğrusu reel faiz oranı planlanan yatırımı, o da reel gayri safi yurt içi hasılayı etkiliyordu. Reel faiz oranı yüksek olduğunda da planlanan yatırım azalıyordu. Ve keynesyen çaprazda da açıkça görüldüğü üzere planlanan yatırım azaldığı zaman gayri safi yurt içi hasıla da düşüyordu. Yani reel gayri safi yurt içi hasıla. Benzer şekilde, reel faiz oranı düşük olduğunda planlanan yatırım artıyor ve reel gayrisafi yurt içi hasıla yükseliyordu. O yüzden IS eğrimiz şöyle bir şey oluyor, yani aşağı eğimli. Burada kesik çizmek daha kolay. Evet, işte bu IS eğrimiz. İngilizceye yatırım tasarruf eğrisinin kısaltmasıdır. Bu bu ilişki olayı daha çok yatırım açısından değerlendiriyor ve reel faiz oranının yatırımı nasıl etkilediğiyle ilgileniyor. Ancak biz olaya başka bir açıdan da yaklaşabiliriz. Mesela reel gayrisafi yurtiçi hasılanın tasarruflara onun da faiz oranına etkisini ele alabiliriz. Peki bu yoruma göre ne diyebiliriz? Düşük gayrisafi yurt içi hasıla seviyelerinde tasarruf daha da düşük olur. Çünkü neden? Dolaşıma katılabilecek artık para daha azdır. Yani kıttır. Az olan şehrin ne olur? Değeri artar ve faiz oranı, real durumlardan bahsettiğimiz için real faiz oranları diyoruz, para değerinin bir ölçütüdür. Dolayısıyla, faiz oranı ne olur? Arsar. Şimdi bakalım, diğer her şey sabitken, kamu harcamaları sabitken, real gayrisafi yurt içi hasıla yükseldiğinde tüketim harcamaları da yükselmiş oluyor. Ancak bu yükselme, gayrisafi yurt içi hasıladaki yükselme kadar büyük değildir. Artık daha fazla tasarruf söz konusudur, yani daha fazla kredi verilebilir. Dolayısıyla ne oluyor? Borç para vermek için talep edilen fiyat düşüyor Ki bu fiyatta da Nedir? Reel faiz oranıdır Demek ki biz Bu ilişkiyi iki şekilde yorumlayabiliyoruz Bu tasarrufa dayalı yorum, bunun da reel faiz oranları yatırıma etkiliyor İşte bu yüzden bu eğriye AYS eğrisi deniyor Burada I faizi, S de tasarrufu simgeliyor Evet, şimdi de gelelim, elem eğrisi nedir? Biraz da ondan bahsedelim. Evet, elem eğrisi. Şuraya bir çizgi çekelim bakalım. Gerçi çizimi yine bunun üstüne yapacağım, ancak real faiz oranıyla, real gayrihissafi yurt içi hasılanın denge seviyesini inceleyeceğiz şimdi. Evet. Elem diyoruz. Nedir? Likidi tercihi, para arzının İngilizce kısaltmasıdır. Evet, yazalım. Likidite tercihi Likidite tercihi diyoruz, para arzı Likidite tercihi çetrefilli bir şeymiş gibi duruyor ancak aslında çok basit bir kavramdır Real parayı sabit tuttuğumuz zaman Real para ne demek? Önce onu bir netleştirelim Real para arkadaşlar, enflasyon gibi bir duruma karşı bir ayarlama yapıldığında Arzda bulunan para miktarıdır Mesela Amerika'da real parayı şöyle düşünebiliriz. Para arzı yani Merkez Bankası banknotları yani M0. Evet M0 bölü tüfe olarak düşünebiliriz. Ne oluyor burada? M0 artıyor olabilir. Tüfe de aynı oranda aynı yüzde ile artıyorsa real parada bir değişim olmaz. Eğer tüfe aynı kalır ve M0 artarsa real parada artar. M0 sabit kalır, tüfe artarsa, reel para azalmış olur. Likidite tercihi dendiğinde kastedilen şey şudur aslında. Bunun sabit olduğunu varsayarsak, herhangi bir düzeyde sabit bu. Biz yazalım, sabit varsayıyoruz, evet. Bu durumda ekonomik faaliyet ne kadar artarsa, bu paraya olan talep de o kadar artacak ve Reel faiz oranları yükselecektir. Real durumda insanlar bu para için daha yüksek fiyatlar ödemeyi kabul edecektir. Yani bize diyor ki Buradan başlayalım Eğer ekonomik faaliyet çok yüksekse, insanlar parayı ellerinde tutmak isterler ki işlem yapabilsinler. Yani bir esneklik söz konusudur burada. Ancak para artık çok daha fazla el değiştirmektedir. Dolayısıyla bu paraya olan talep artacaktır. Peki ne olacak, paraya olan talep artınca ya insanlar bu paraya erişmek için daha yüksek fiyat ödemeyi kabul edecek Ya da o para karşılığında siz onlara daha yüksek fiyat ödeyeceksiniz. Çünkü bu likiditeye çok ihtiyaçları var Paralarına erişebilmeye çok ihtiyaçları var ve paranın değeri burada faiz oranıdır Yani elemeğrisindeki likidite tercihi kısmına baktığımız zaman Reel para sabit, gayri safi yurt içi hasıla yüksek seviyelerde, ekonomik faaliyet yüksek. İnsanlar parayı ellerinde tutmak istiyor, yani parayı olan talep yüksek. O halde paranın değeri yani reel faiz oranı da yüksek. Peki ne oldu şimdi? Dikidite tercihi yüzünden faiz oranları yükseldi. Diğer yandan eğer ekonomik faaliyet düşükse insanlar şöyle düşünebilir. Paraya pek talep yok, işlem sayısı azaldı. Bu durumda daha düşük fiyatla borç para alabilirsiniz veya insanlar paraya daha düşük fiyatla erişim sağlayabilir. Yani likidite tercihine göre düşük gayrisafi yurt içi hasıla seviyelerinde reel faiz oranı düşüktür. Dolayısıyla elem eğrimiz, şöyle bir şey olacak, bunu sarı kesik çizgisi IS eğrisiydi, evet bu da elem eğrisi oluyor. Peki biz bu iki eğriyi birbiri üzerine çizdiğimizde ne oluyor? IS eğrisi, real faiz oranının yatırımına, onun da gayrisafi yurt içi hasılasına etkisini anlatıyor. Veya, real gayrisafi yurt içi hasılanın tasarrufa onun da, real faiz oranına etkisini gösteriyor. Likidite tercihi ise, bize başka bir etkiden bahsediyor. Her şey iyiye giderken, Ekonomik faaliyetler artarken, insanların ellerinde daha fazla para tutmaya çalıştığını anlatıyor. Ve bu iki etkiyi bir arada ele aldığımız zaman, bir denge noktası elde etmiş oluyoruz. Evet, İki eğri bir noktada kesişiyor. Evet, işte bu noktada ekonomi, real faiz oranı ve real gayrisafi yurt içi hasılı açısından dengede. Evet, real faiz oranı ve real gayrisafi yurt içi hasılı açısından dengede dedik. Şimdi bir düşünelim. Merkez Bankası fazladan para basmaya kalkarsa ne olur? Diyelim ki para basıyor Merkez Bankası. Özellikle iki açıdan düşündüğümüz zaman Reel para tanımımızdaki bu fiyat ifadesi çok kısa dönemde yapışkandır. Yani çok kısa dönemde bu pek de değişmez. O halde bu arttığında reel para da artıyor diyebiliriz özellikle de kısa dönemde. Bunu da yazalım. Reel para artıyor. Reel paranın artması demek reel para arzının artması demektir. Eğer herhangi bir talep düzeyinde Reel para arıza artarsa, insanlar paraya sahip olmak için daha düşük fiyat ödemek isteyecektir Peki sonuçta ne olur? Hemen açıklayalım Herhangi bir gayrisafi yurt içi hasıla düzeyinde var olan para miktarı artar Dolayısıyla ne oluyor? Bu paranın fiyatı düşüyor. Peki neydi bu fiyat? Hatırlayalım, real faiz oranıydı. Yani Merkez Bankası para basacak olursa, real para artar Burada çok kısa bir dönem olduğu için fiyatların yapışkan olduğunu ve değişmediğini varsayıyoruz. Evet, real paranın miktarı artar ve fiyat düşer. Bu tabii herhangi bir gayri safi yurt içi hasıla seviyesinde gerçekleşiyor. Böylece elem eğrisi aşağı kayıyor. Peki denge reel faiz oranı ve gayri safi yurt içi hasıla seviyesi bundan nasıl etkilenir? Real faiz oranının denge reel faiz oranının düştüğünü açıkça görüyorsunuz. Ayrıca bu modele göre gayri safi yurt hasılada da bir artış gerçekleşiyor. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.